Evet arkadaşlar. Önümüzdeki haftanın iddia programı henüz yayınlanmadı. Ancak benim videolarımdaki formüllerde maç programı önemli değil. formülün aynısını size gösterdiğimiz gibi seçtiğiniz maçlara uygulayın. Amacımız az para kazan, öz para kazan, sürekli para kazan. Verdiğin parayı bir kere al, üstüne kazan, çorba parası çıkar. Temel amacımız bu. 3 maç oynuyoruz. Siz 2 maç ekleyeceksiniz. Toplam burada 16 e, kupon var. 16 kuponda bir kuponu Yüksek ihtimalle tutuyor arkadaşlar. Siz e, ne yapacaksınız? 2 maçlar ekleyeceksiniz. Verdiğiniz paranın üstünde para kazanacaksınız. Şimdi üç maç var bakın. Bu tabi böyle bir maçlar yok. Ben bunları kafadan attım. Siz kendi seçeceğiniz maçları bu formülizasyon şekilde uygulayacaksınız. 120 ve 124, 127 dedim. Bakın 120'ye bakın 230, 3 ve 230 demiş mesela. 124, 240, 3, 240. Yani bu şekilde ortada maçları seçeceksiniz. Bir tane maçta. Alt üst seçeceksiniz. 1.70, 1.60 bakın yukarıda gördüğünüz gibi. Şimdi iddiada arkadaşlar maçın berabere ihtimale, bitme ihtimali %10 civarı da istatistiklere göre. Yani birinden biri mutlaka alıyor. Şimdi bu X8 kuponda bu formülasyonu, bu mantığı uygulayacağız. Hemen sol tarafa bakın. 120 1 ve 2 seçeneklerini aldık. 124 yine 1 ve 2 seçeneklerini aldık. 127 alt üst seçenekleri zaten sizde bu şekilde ya bir alır ya 2'yi alır. Ve an yeni yüksek olan maçları seçeceksiniz. Şimdi birinci satıra bakın. 120 yukarıda yazıyor. Birinci satır. 120. 1, 1, 1, 1. 4 tane 1. 6'a birinci satır devamına bakın. 4 tane 2. Yani 1 ile 2'yi seçtik ya. 4 tane 1 yukarı. 4 tane 1 aşağı. Toplam 8 kupon. Bu. 4, 4, 8 kupon. Devamı da var. Devam edin. Abone olmayı unutmayın bu arada. Videonun ikinci tarafında da güzel bir formül daha var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. 124 yine 1 ve 2 şansını kullanıyoruz. 124'e bakın ikinci satıra. 1, 124, 2, 124, 1, 124, 2. Altı endik ikinci satıra. 124, 1, 124, 2, 124, 1, 124, 2 dedik. Üçüncü satıra geldik arkadaşlar. 127 alt üst demiştik ya. Buradaki 8 kuponda da alt kullanıyoruz. 327'ye alt alt. Pardon 300 diyorum. 127'ye alt alt üstü de kullanıyoruz diye üst üst bakın. Üçüncü satıra bakın. 127 iki tane alt yanına 127 iki tane üst. En alta gelin üçüncü satıra. 127 iki tane alt. 127 iki tane üst arkadaşlar bakın. Yukarıda ve aşağıda gördüğünüz gibi. Bu şimdi ilk 8 kuponumuz. Şimdi ikinci 8 kupona geçiyorum. Toplam 16 kupon arkadaşlar. Şimdi ikinci 8 kuponumuzda 3 üç ihtimalin 3'ünü de kullanıyoruz burada. Yani diyelim ki bu birinci sekizdekilerden bir tane tutmadı. İkinci sekizdekilerden tuttu. Verdiğiniz parayı alma ya da çok azını e, kaybetme şansı olarak düşünün. Ya da biraz daha fazla almak. Yani içinde zevki çıksın. Şimdi burada 16 kupon var ya. 818 bu. Buraya iki tane maç yazacaksınız. Unutmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar mesaj yazıyorlar. Şeylere. Yorumlara. Burada aldığınız para çıkmıyor diye. Tabii çıkmaz 3 maç oynarsanız. Arkadaşlar 2 maç oynayacaksınız. Ben size 3 maçı tutma ihtimali yüksek. Hele bu 2. 8'de konti garanti bu. 3 üç ihtimal 3'ü de var. 2 maç ekleyeceksiniz. Özellikle ilk kere 2. yere eklerseniz Ganyo'nu yüksek. Verdiğiniz parayı fazla fazla alma şansınız var arkadaşlar. Bakın şimdi biraz önce 120'ye 1 ve 2 kullanmıştım. Sol tarafa bakın burada 0-1-2. 1-2 çifte şans. Yani 3 ihtimalde kullanıyorum. Yani öbürünün e tutmazsa buradan tutsun diye bakıyorum arkadaşlar. 124'e bakın orada 1 2 demiştik biraz önce dinlediyseniz burada yine 1 2. Bak 0 1 2 pardon 0 1 2 yani 0 veya 1 2 çifte şans. 127 alt üst o aynı zaten değişmiyor. Şimdi biraz önceki e, kupona mesela farklı iki maç yazabilirsiniz. Buradaki 8 kupona farklı yani 16'nın 8'ine farklı iki maç ekleyeceğiniz iki maç bu 8'e farklı iki maç. Mesela bunun gayrine daha yüksek olan maç yazabilirsiniz. Çünkü bunun şimdi çift çiftte olduğu için daha düşük ganyan gelecek buradan tutarsa. Ama nedir amacımız arkadaşlar? Al, verdiğimiz parayı alarak üstüne para kazanmak. Bunun temel amacı budur. 10 kere kupon yatır, bir kere al. 9 e, kere kaybettin. Bir de böyle düşünün arkadaşlar. Bu işin mantığı budur. Şimdi bakın. Biraz önceki 8 kuponu formülüze ettik. Şimdi burada da bu maçları yazmış. Siz de böyle seçtiğiniz maçları aynı şekilde formülüze edin. Şimdi birinci satıra bakın. Mesela 120 diye dedim. Ben siz seçtiniz mesela programdan. 120, 4 tane 0. 6 indim 120, 1-2 çifte. 1-2 çiftte arkadaşlar. Bakın. 124'e geldim. İkinci satıra bakın. 2 tane 0, 2 tane 1-2 çifte. Bakın 124, 0. 124, 0. 124, 1-2 çifte olacak. Bu 122, 1-2 çifte. 6'a gelin. 124, 0. 124 0, 124 1 2 çift, 124 1 2 çiftte şans yine. Bakın ikinci satır devamına bakın. Şimdi 120'ye geldik. Bu alt yüz, bunu değiştirmedik arkadaşlar. Bakın üçüncü satıra 127 bir alt bir üst. 127 alt, 127 üst. Alta indik üçüncü satır devamına. 127 alt, 127 üst. 127 alt, 127 üst. Şimdi arkadaşlar burada 16 kupon var. 8, 8. Böyle maçları seçtiniz. Dediğim şekildeki maçları ortada olan Ganyan'a yüksek olan maçları oynadınız. Ee, i̇lk yarı ikinci yarı yazarsanız iki tane maç. Verdiğiniz parayı alma şansınız var. Verdiğiniz para 16 çarpı 3. 3 misli yapsanız 48 lira. E, tuttu diyelim ki iki tane daha maç yazdınız. En azından verdiğiniz parayı almanız mümkün arkadaşlar. Hele bu ikinci sekizdeki beraberlikler gelirse... E zaten verdiğiniz para fazlasıyla çıkacak. Hales iki maç eklediniz iki maçta tabii ki ilk yarı ikinci yarı e, olursa yani ilk yarı maç sonucu olursa o zaman verdiğiniz parayı 3'e dörde katlama şansınız var arkadaşlar. E, bizim formüller böyle işte. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi e, videomuz devam edecek. E, bir güzel formül daha var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İzlemeye devam izleyin. Evet arkadaşlar. Benim amacım şu.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 O zaman bunu anlamanın bir anlamı yok. Buradan bunun zevkini süreceksin. Hem de çekirdeğini yık maçlarını seyredeceksin. Buradaki amacımız bu. O yüzden bunu yaptım arkadaşlar size. Ee, şimdi eğer bunu devam e, izliyorsanız beni devamlı. Daha önceki videolarımı da bakabilirsiniz. Sağ alttan tıkladığınızda arkadaşlar bütün videolarım orada. Oradan girdiğinizde orada gün gün videolar var.